Anhaber müddetlerimize tekrar hoş geldiniz efendim. Kısa bir aksilik yaşadık. İlk haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler. milik ile kadar delik değerli izleyenler ve e, ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Bir haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Başka komutanım tekmil ver veriyorum dedi. Sosyal medyadan bu sözleri duyurdu değerli izleyenler. İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu Başka komutanım tekmil veriyorum diyerek duyurdu. Aman oslar temizlendi. Pençe kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkışkan çatışmalar 5 askerimizin şehit olmasının adından bölgede operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu bir yeşil gri biri kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Haber. Haber. Politika. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkomutanı tekmil veriyorum diyerek duyurdu. Amanoslar temizlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkomutanı tekmil veriyorum diyerek duyurdu. Amanoslar temizlendi. En çekici operasyonun bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit olmasının ardından bölgede operasyonlar hız kesilen devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri yeşil, biri mavi kategorideki iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonu kapsamında. Osmaniye'nin küllü köyü Kırsalında jandarma özel harekat birlikleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanus sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve terör arananlar listesinde 2 milyon liraya kadar ödülle yeşil kategoride aranan İranlı Agit Kotalkord adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise sözde Amanos sahada faaliyet yürüten ve terör arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödüllü gürü kategoride aranan, Armanç Nesimi Koz adlı Berat Bozdemir adındaki terörist olduğu tespit edildi. Şehidin kanı yerde kalmadı. Yeşil kategoride aranan Agitkotol Kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Gaziler Köyü'nde uzman çavuş Mecit Yıldırım'ın şehit edilmesi ve bir ast subay ile bir uzman çavuşun yaralanması olayının faili olduğu belirlendi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay Gaziantep Osmaniye Vekilisi, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşın alıkoyma, Yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi. Amanoslar temiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti. Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos dağlarında kahraman jandarma özel harekat Biri Yeşil, Biri kategori kategoride iki teröristin hesabını keserek Hatay'da Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman şehitlerimiz, kanınız yerde kalmadı kalmayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kritik toplantı sona erdi. Göçmenler. Fox TV sunucusu Tosun'dan tepki çeken paylaşım. Ana haber bir devam ediyor. Yaklaşık 22.52'ye kadar değerli izleyenler. Greg Burkan fotoğraf geldi. Ortaya çıktı. Şehir sayısı yükseldi. İki asker yarattı. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Penceklet Operasyonu Bölgesi'nde 5 asker şehit, 2 yaralı teröristler mağarada sıkıştırıldı. Son dakika haberi göre Milli Savunma Bakanlığı Penceklet Operasyonu Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Yaralandığı askerlerden ikisinin daha yaşamını içilmesiyle şehit sayısı 5'e yükseldi. Çatışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sığın hattına gitti. Operasyonların Hız kazandığı bölgede komandoların teröristleri mağarada sıkıştırdığı önerildi. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. MSB duyurdu. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 5 asker şehit, 2 yaralı. Teröristler mağarada sıkıştırıldı. Son dakika. MSB duyurdu. Pençekilit Operasyon bölgesinde 5 asker şehit, 2 yaralı. Teröristler mağarada sıkıştırıldı. Son dakika haberi, Milli Savunma Bakanlığı, Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Yaralanan askerlerden ikisinin daha yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 5'e yükseldi. Çatışmalar devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sınır hattına gitti. Operasyonların hız kazandığı bölgede komandoların teröristleri mağarada sıkıştırdığı öğrenildi. Son dakika haberi, Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürdüğü bölgelerden biri olan, Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden acı haber geldi. 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde, 24 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bakan Akar'dan Taziye Mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve piyade sözleşmeli Ercelal Tekederleri için taziye mesajı yayınladı bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan mesajda Kahraman silah arkadaşlarımız 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur